Yolculuk, her zaman düşündüm onu İçimde bu azgın davet ne demek Oraya neredeyse güneşin sonu Uçmak, kayıp girmek, kaçıp dönmemek Altından kaydırdı bir el deri. Herkes yatağında ben ayaktayım Bir gece rüyada gördüğüm yeri Gözlerin yumulu aramaktayım Beni çağırmakta yabancı dostlar Bu dostlar ne güzel Dilsiz ve azsız Eski evde Şimdi bir başka ev var Avlusu karanlık, suları tatsız Her akşam aynı yer, aynı saatte Güneşten eşyama düşen bir çubuk Yangın varmış gibi, karı, karı Arkamdan gel diyor, sessiz ve çabuk Başım, artık onu taşımak ne zor Başım, günden güne kayıtsız bana Dalında bir yaprak gibi dönüyor Acı rüzgarların çektiği yana